7.329'dan 6278'e çıkarıyoruz. Adım adım ilerleyelim bakalım. 6.278, 7.329'dan küçük bir sayı. O halde çıkarma işlemini yapabiliriz. Öncelikle 1'ler hanesine bakıyoruz. 9'dan 8'i çıkarıyoruz, gayet basit, sonuç 1. Onlar basamağına geçtik. 2'den 7'yi çıkaracağız. Aslında bunlar 20 ve 70 sayılarını temsil ediyor. Burada bir engelle karşılaştık, bu yüzden yüzler basamağından ödünç almamız gerekiyor. Şimdi yaptığımız şeyi daha iyi anlamak için bu sayıları yeniden yazalım. 7.329. Binler basamağında 7.000 var. Yüzler basamağında yüz var. 300. Onlar basamağında 20 var. Birler basamağında ise 9 var. Yani 7000 artı 300 artı 20 artı 9. Aşağıdaki sayının binler basamağında ise 6000, yüzler basamağında 200. onlar basamağında 70 ve birler basamağında 8 var. Bunları yukarıdaki sayılardan çıkaracağımıza göre, dediğimiz gibi 9'dan 8'i çıkarmak kolay. Sonuç 1. Peki ya 20'den 70'i nasıl çıkaracağız? Yapmamız gereken buradaki değerleri yeniden gruplandırmak ve buradaki basamaklardan alıp onlar basamağına eklemek. Böylece çıkarma işlemini yapabiliriz. Ödünç alınacak en yakın yer yüzler basamağı. 300'den 100 alırsak, yüzler basamağında 200 kalacak. Aldığımız 100'ü onlar basamağına eklediğimizde 120 olacak. Dikkat edin! 300 artı 20, 320. Yani sayının değerini değiştirmedik. Sadece bu değeri temsil ettiği yeri değiştirdik. Yaptığımız şey temelde yüzler basamağından 1 alıp onlar basamağına eklemek. Böylece yüzler basamağı 2, onlar basamağı 12 oluyor. Tabii aslında yaptığımız yüzler basamağından 100 alıp 20'yi eklemek. Yani 120 olacak. Artık çıkarma işlemini yapabiliriz. 120 70. Eşittir 50. Aynı şekilde burada da 12 eksi 7 eşittir 5. İkisi de aynı şey. Onlar basamağındaki 12 zaten 120 demektir. 7 de 70. Çıkarmayı yaptığımızda 5 adet onluğumuz olacak. Yani 50. Buradaki 5 yan taraftaki 50 ile aynı şey. Evet şimdi diğer basamaklara geçebiliriz. 200 eksi 200 eşittir 0. 7 eksi 6 eşittir 1. Sağ taraftaki işlemde de 200 eksi 200 eşittir 0. 7000 eksi 6000 eşittir 1000. Yani sonuç 1000 artı 0 artı 50 artı 1 olacak. Bu da 1051 ile aynı şey. Önemli olan yüzler basamağında gördüğümüz bu 3'ü 300 olarak algılayabilmek. Buradaki 3 aslında 300. Bunu aklımızda tutmamız gerekiyor. Aynı şekilde onlar basamağındaki 2'nin de aslında 20 demek olduğunu görebilmeniz gerekiyor. 300'den 100 aldığınızda burada kalanı 2 ile göstereceğiz. Aldığımız yüzü onlar basamağına eklediğimizde yaptığımız şey, 2 adet 10'luğa 10 adet 10'luk daha eklemek. On tane onluk daha ekliyoruz, yani 12 adet onluk olacak. Hepsi bu kadar. Çok kolay.